kallara niye böyle yapıyorsun tamam, ya, Ne biçim iş ya? Nerede lan buranın sorduğumuz. Her bir tane gelsinmediniz bu vatandaşlarımız. Geliyor, geliyor. Hay be ya. Kusun şey yok ki bunun. Ne şey, şey, şey, şey, şey, bu? Şeyde şey kim yukarıdaki şeydir. Rozet evet. Şey evet. gösterdim bundan sonra görürsünüz. Bir kişi olsa bile şey yapabilirsin başka totally kutu şey da niye böyle i̇şte yapıyorsunuz? Tamam. Tüm tüm ne ya Ne biçim iş ya? Nerede lan Her bir tane gelsin elimize vatandaşlık. Geliyor geliyor. ya. ya. Ne şey, bizim mi bu yok ki burada. Ne bu Bu şeyde mi? Geç oldu. mi? Yukarıdaki evet. sonra görürsünüz. Hiç şey olsa bile bir şey yapacaksın. Beni de bil. Hmm. Buna başka türlü de yani.